Tebliğcimiz Aysel Sarıyüce Hanımefendi, Feridüttin Attar'ın Mantık-ı Dair adlı eserinde Er Eren olgusuna sembolik yaklaşımının değerlendirilmesi başlıklı tebliğiyle sözü kendilerine takdim ediyoruz. Kendilerini de kısaca tanıtmalarını rica ediyoruz. Buyurun, buyurun Aysel Hanım. Sesinizi açarsanız. Evet, bir daha buyurun baştan. Selamun Aleyküm. Çok değerli oturum başkanım, kıymetli hocalarım ve katılımcılar. Allah'ın bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Adım Aysel Sarı Yüce. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslami Bilimler ana bilim dalı Tasavvuf bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Ayrıca Ankara'da bir İmam Hatip Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün size Feridüddin Attar'ın Mantıkut-Tayr adlı eserinde er eren olgusuna sembolik yaklaşımın değerlendirilmesini yapacağım. Kın çalışmamızın konusu Atların Mantıkut Tayra adlı eserindeki bazı tasavvufi kavramların sembolik dil ile er olgusu içinde nasıl anlatıldığının incelenmesidir. Neden böyle bir çalışmaya gerek duyduğumuza baktığımız zaman, Atların 4931 beytlik Mantıkut tayratlı eserinde kullandığı tasavvufi sembollerin ilahiyat alanında bilimsel ad kapsamlı bir çalışmanın bulunmaması bizi bu çalışmaya yönlendirmiştir. Çalışmanımızın amacına baktığımız zaman hatların er kavramına yüklediği sembolik anlatım ile hangi tasavvufi kavramlara vurgu yaptığını tespit ve analizini yapacağız inşallah. Çalışmanın hipotezinde eserdeki er kavramlarının tespit edilip tasavvuf açıdan ne anlamı ifade ettiğini araştırıp ortaya koymak. Peki bu çalışmanın önemi nedir diye baktığımızda bu çalışma atların tasavvufi manada sembolik deli nasıl kullandığını, kullandığını görme açısından önemli olduğunu sanıyoruz. E, Aysel Hocam, tam ekran yapabilirseniz biz de çalışmayı daha net görürüz belki. Özür dilerim. Estağfurullah. Çalışmamızın kapsamı ve sınırı, eser içinde yer alan er olgusunun tasafi açıdan insanı kamil, mürşidi kamil, mürit, vahdet kesret, yokluk, marifet, seyri sülük, fena kavramlarının açıklamalarıyla sınırlandırdık. E, kısaca e, eseri, müellifimizi e, ve eserimizi tanıtmak istiyorum. Ferit Ütünaktar kimdir? Ferit Ütünaktar, Pars ve Klasik Türk Edebiyatı'nın önde gelen mutasal ve şairler arasında yer alır. Tasavvuf erbabının sırlarını öğrenip makam ve hallerini incelemekle yetinmemiş, tasavvufu benimseyip içine girmiş, meşgul olmuş ve bu yaşadıklarını da eserlerine yansıtmıştır. Ve kendisinden sonra gelecek olan birçok mu tasavvufa da önderlik yapmıştır. Özellikle Mevlana Attarı. E, e, Baktığımız zaman attar hakkında onu aşıkların lideri sayması, aşıkların piri saymıştır. Kendisini tasavvuf yolunda küçük, atları da tasavvuf yolunda büyük olarak görmüş. Hem divanında hem de mesnevisinde atların hikayelerinden alıntılar yapmıştır. Mantıklı tayr atleslere baktığımız zaman kelime anlam olarak Türkçe karşılığı kuşların dili anlamına gelmektedir. Farsça yazılmış bir mesnevidir. Kendisi atlardan önce hem İbn-i Sina hem de Ahmet Gazali bu konuyla ilgili eserler vermişlerdir. Atlardan sonra da özellikle Osmanlı döneminde kuşların diline ait, kuşların dili diye mantık Tayr adlı eserler verilmiş ve şeyhler yazılmıştır. Peki mantık Tayrın hikayesi neyle alakalıdır diye baktığımız zaman bir yol hikayesi, bir hicret yolculuğudur. Kulun, kendi kendi kendi zihninden, kendi ruhu durumundan çıkıp Allahu Teala'ya ulaşmaya hedefleyen bir vustat yolculudur. Mantukut Tayir'da Hüttüt bir kılavuzu, kuşlar ise talipleri, simök ise ulaşmak istenilen tanrı Attar eserinde her ne kadar vahdede vücut ilmini yapmamış ise de vahdede vücut felsefesini ve düşüncesini temsili hikayelerle yolculuk hikayesi şekline dönüştürmüştür. Peki tasavvufta sembolizm neden kullanılıyor, neden ihtiyaç duyuyor diye böyle bir soru sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. Fiziksel dünyanın ötesinde gaybi bir alemin, İnsanı zahirden çok iç dünyasının kendisine temel konu edilen tasavvufü düşünce ve edebiyatı alanında soyut manaları ifade etmek için sembolik bir anlatım kullanmaya ihtiyaçlanmaktadır. Bu tarz anlatımla çoğunlukla görünür dünyada yer alan motiflerle, duyu organlarıyla e, algılanıp tercübe edilemeyen konuları izah etmeye çalıştıklarını görüyoruz soyut kavramlarla soyut somut kavramları anlatmaya çalışmışlardır. Kendilerince sır olan yani makam ve hallerinde elde ettikleri sırları dışarıya ifşa etmemek için son, son, sembol kullanmışlardır. Yine hakikate ait sırları onu anlayacak kimselere üstü örtülü ifadelerle şifreler şeklinde vermişlerdir. Çünkü bunları ifade ettikleri zaman çoğu zaman şahatla değerlendirilip, dinden çıkmayla itham edilip öldürmüş olan kişiler de vardır. Tasavvufu kavramları anlatmanın zorluğunda mutlaka sembolde gerekli olduğunu görüyoruz. sembolün kullanımını. Ee, çalışmamızın ana kavramı er kavramıdır. Sözlüklerde baktığımız zaman er kelimesi çoğunlukla cinsiyet olarak erkeği, Cinsiyet anlamı içermeksizinde yaptığı işi en güzel, en mükemmel şekilde yapan kişiyi ifade etmek için kullanılır. Tasavvü açıdan baktığımız zaman cinsiyet ayrımı yapılmadan Allah'ın rızasını kazanan insanın kamil basfına sahip erkek ve kadınları içine alan bir kavramdır. Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir tablo hazırladım. Tabloda tasavvü kavramlar. Bu tasavvuf kavramları er sembol içinde nasıl kullandığı ve bunlarla neyi kastettiğini bu çizelgede göstermeye gayret ettim. Şimdi basit olarak bu çizelgedeki kavramların atlar tarafından nasıl değerlendirdiğine bakmak istiyoruz. İnsanı ı Kamil seri sülüğünü tamamlamış, hakka vasıl olan kul anlamında kullanılıyor tasavvufta i̇nsan Kamil tam bir kulluk örneğidir. atlara baktığımız zaman insanı Kamil'deki er örneği iş eri olarak Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber her işin eri ve var olan insanın er olmadaki hedefi olarak görülmektedir. Attar e, bu er kavramını sadece peygamberimizde kalmamış, diğer peygamberler için de kullanmış, sahabiler için de kullanmış ve peygamberleri ve velileri de bu er kavramı içinde değerlendirip onlara övgüler yağdırmıştır eserinde. Çizelgenizin sonunda bir kadın ifadesi görüyoruz. Neden bir kadın ifadesi kullandık burada? Atların insanı Kamil Ahmeram'da kullandığı kavramdaki kul olma açısından bakarak cinsiyetsiz olarak değerlendirmiştir aslında. Ona göre önemli olan er ya da erkeklik değil, erlik makamdır. Erlik makamına ulaşan bir kadın bu makama ulaşamamış pek çok erkekten üstündür Atlar'a göre. Bir kadın Allah yolunda er olursa artık onun ona kadın denilmeyecek diyor Atlar Tezgüratü'l-Evliya'da. Ve bunu da rabiatul i örneğiyle ve dizelerinde şöyle ifade ediyor. Gece gündüz Rabia gibi Tanrı eri ol. O bir kadın değildi, yüz erdi. Tepeden tırnağa, derdin de ta kendisiydi diye ifade ediyor. Mürşit, pir ve şeyh kavramlarına getirdiği sembollere baktığımız zaman mana eri, hakikat eri olarak görüyoruz. Mürşit, pir, şeyh, mürşit olarak karşımıza gelen bu kavramlar seyri sülükte rehber olan mükemmel kişilerdir. Aslında bunlar yolu tanıyan, yolu bilen ve edindikleri bilgilerle de kendisine kendisinde rehberlik ettiği kişileri hakka hakka ulaştırmaya çalışan kişilerdir. hakikat eri olarak da belir hakikat olarak belirlemesinin sebebi şeyhlerin artık bir takım şeylerden geçtikleri için, seyir seyri tamamladıkları için de hakikat eri olarak nitelendirir. Esere baktığımız zaman kısaca şöyle ifade ediyor, e, mana erini, hakikat erini, mürşidi, Allah'ın rızasını kazanmış, Tanrı'dan razı olmuş er, seçilmiş yiğit, din yolunun kendisi din yolunda kendisine bulunacak er olarak değerlendirmiş atlar müridin terbiyesinde de önemine e, şu şekilde ifade etmiştir bir erin nazarı sana düşmedikçe varlığından nereden haber alacaksın sen birisine ulaşmadıkça yapayalnız ne kadar otursan otur yol alamazsın ki diye ifade etmiştir Mürit kavramına baktığımız zaman salik, talip, derviş gibi kelimeler kullanılıyor bu kavram için. Tasavvuf yolunu tutmaya ve tarikata girmeye karar veren bir şeye bağlı bulunan kişinin tasavvuf, tasavvuf yoldaki ifadesidir aslında bu ifade, bu kavram. Aslında atların belki de kitapta en çok işlediği, özellikle kuşlar üzerinde işlediği bir kavramdır, yol eri. Atlara göre yor eli nasıl olmalıdır. Atlara bak, bu, bu konuya baktığımız zaman Attar, salihlerin muslat için müridin az uyması gerektiği az az konuşması gerektiği az yemesi gerektiği nefsin isteklerine ket vurması gerektiği ve şeytanın hilelerine karşı daima uyanık olması gerektiği kazandığı hal ve e, hallerde ve e, durumlarda ise bulmuş olduğu marifetlerde ise bunu sır gibi saklaması ve bunun bekçileri yapması gerektiğini sabırlı olması gerektiğini bu yolun çok zor olduğunu ve yaptıkları istikamette niyetleri doğrultusunda Şeyhlerine de daima uyum içinde olmaları gerektiğini belirtmiştir Baki olmayan şeye de gönül vermemeleri, aşk eri olmaları konusunda yol erlerini sürekli olarak uyarmıştır kitabında Marifete bakıyoruz Bir yola çıkılacaksa eğer yol bilgisi çok önemlidir İşte marifette seyri sülü sonunda Allah tarafından salikin kalbine konulan ilahi bilgidir Tecrübi bir bilgidir aslında Marifet ilbine sahip olmuş kul hem kendini hem de Allahu Teala'yı tam manasıyla tanınır. Attar bu konuda marifet eri, bilgi eri gibi bitimlemeler kullanıyor. Marifetin önemini de şu dizelerinde belirtiyor. Saltanat daima marifettir diyor. Çalış çabala, sen de marifet sıfatı gelsin. Onun sırlarına eğer sende marifet sıfatı meydana gelirse, seni sırlarına mahrem eder diyor attar. Marifet ehli olmuş kişiye de Arif olarak değerlendiriliyor. Arif'in özelliklerini de şöyle tarif ediyor. Er gerek ki padişahı tanısın, hangi elbiseye bürünürse bürünsün, padişahı bilsin diyor. Başka bir kavramımıza baktığımız zaman seyrisülük kavramını görüyoruz. Seyrisülük bir yoldur. Bir yol hikayesidir. Peki niye yoldur? İnsanın kemale ermesini ifade eden bir yükseliş yolculuğudur. Talib'in bir rehber eşliğinde e, hakka erme yeteneğini kazanmak, nefsin kötü sıfatlarından arınmak için, ahlakını düzeltmek için yaptığı manevi yolculuğa deniyor. Atlar da aslında mantıklı tayırda bir yol hikayesi anlatıyor. Rehberi hütüt olan kuşların simurka olan yolculuğunda anlatılan temsili hikayede, kişilerin olması gereken durumlar, yolun zorlukları, yolda kaybedilecek ya da kazanılacak e, amel ve amel ve e, durumlardan bahsediyor. Hattar bu durumda diyor ki ilk önce yola girmek için kişinin talipkar olması, istekler istekkar olmasından bahsediyor. Şimdi sizden kim yol eriyse haydi yola girin ve yola ayak basın diyor. Yolun sonunda aslında bir varoluş değil bir yok oluştan bahsettiğini belirtiyor ve diyor ki öndeki yolu kısa sanma, senin nice yollar, nice dağlar, denizler vardır. Bu yola varmak için de aslan gibi erler gerekir diye ifade ediyor. Fena kavramına baktığımız zaman aşk eri, yokluk eri. Kulun varlığını Allah'ın varlığında yok etmesi. Fena bir tasavvuf kavram olarak salikin kötü nefsin kötü sıfatlarından uzaklaşıp Allah'ın sıfatlarına sarılması beni onun iradesine teslim olmasıdır. Allah'ta fani olmayı ifade eden bir kelimedir aslında. Fena makamındaki salikleri hatta şöyle tarif ediyor bir beytinde. Adamın ne başı olmalı ne ayağı. Her şeyi Tanrı'da mahvetmeli, kendisi de Tanrı'da mahvolmalı diyor. Yokluğa dalıp tamamıyla kaybolmadıkça varlığa erişip oradaki doğruluğu da asla göremezsin diye ifade ediyor dizelerinde Vahddet kavramına baktığımız zaman Tanrı eri tam er anlamlarını kullanıyor Allah'ın sayısız nimetli, sayısız izinlerin alemde birçok tecelligahı vardır, tezahürü vardır. Bütün çokluklar birliğe atıfta bulunur. Ferit-i Tutunatlar'da varlıklar Allah'tan nayilmiş gibi gözükse de aslında Allah'a doğru sonsuz bir dönüş içinde oldukları eserinde sıkıntı işlemiştir. Kesretten vahdede ulaşmış olan saliklerin halini de şöyle ifade ediyor bir de. Burada er olanın gözünde ayar görünmez çünkü burada ne Kabe var ne de kilise. Er bütün sözleri ondan duyar, her şeyi var olanı onunla görür, alemde ondan başka kimseyi görmez diyor. Salik'in vahdette kaybolmasını, Allah'ın varlığında kaybolmasını da şöyle ifade ediyor. Er sen adamsan tamıyla tüm kesil, tüm iste, tüm ol, tümü gör. Hak işinde tam bir el olunca sen kalmazsın, tanrı kalır ve selam diyerek de e, bir, kitabının bir bölümünü bu şekilde bitiriyorum. Mahlukat ve cansız varlıklar dedik. E, Atlar sadece insanlara kullanmamış her e, Cansız varlıklara ve hayvanlara da kullanmıştır. Burada da bir örnek olarak Ashab-ı köpeğini göstermiştir. E, bitireceğim hocam, şu anda bağlayacağım. Bir i̇şte, dakika, tamam. Evet. Çalışmamızın ne gibi bir faydası vardır? Bu çalışma atların hem mantıklı tayır eserinin tanıtılması hem de tasavvuf görüşlerinin sembollerle nasıl anlattığını gösterilmesi açısından önemli olduğunu görüyoruz. E, bu çalışmada ne tarz yöntemler kullanıldı? Nijel enditel araştırma yöntemlerine başvuruldu. Alt tespitinde gösterge esaslarına başvuruldu. Şiir ve hikayeyi inceleme yöntemlerinden faydalanıldı. Peki literatürde bu tarz çalışmalar var mı? Evet literatüre baktığımız zaman bu tarz e, tasavvurdaki sembolizm ilgili birçok çalışma görüyoruz ama e, özellikle e, atların e, sembolik e, anlatışı ve tasavvu bakış açısından çok fazla e, çalışmanın olmadığını gördük. Bu çalışma ile atların edebi yönü yanında tasavvu bakışını ve tarzını bilmesinin literatüre zenginlik kazandıracağını umuyoruz. Son olarak çalışmada ulaşılan e, sonuçlara baktığımız zaman Attır'ın kullandığı er kavramının cinsel bir türü olan erkeği ifade etmekten uzak erdemli bir insanı kastettiğini anladık. Tasavvuftaki vahdet, kesret, yolluk, yokluk, marifet gibi seyre, sülük, fena, nefis gibi anlaşılması zor alan terimleri günlük hayattaki er kavramıyla okuyucu tarafından anlaşabilecek bir boyuta getirdiği de tespit edilmiştir. Bugünkü sunumum burada sona erdi. Emeği geçen e, bu sempozumu hazırlayan Abdullah Demir hocama ve destekleriyle Bülent hocama çok teşekkür ediyorum. E, sizi Allah'a emanet ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Aysel Hanım. E, güzel tebliğiniz dolayısıyla e, arkadaşlarımız genelde teknik olarak iyi hazırlanmışlar amacını, yöntemini, içeriğini, tablolar vesaire kullanmanızda önemli. Bu açıdan e, geçmiş e, belki daha e, e, evvel yapılan yani geçmiş dönem akademik çalışmalardan herhalde bugün e, çalışanların farkı biraz daha teknik yaklaşmaları olsa gerek. Eğer kavramı Er kavramını özetleyecek olursak ideal insanı ifade etmektedir. İnsanı kamil olarak da tasavvufta geçen aslında insanı e, kamil, ideal insan, e, cinsiyet olmaksızın Cenab-ı Allah'ın istediği, e, beklediği e, tavırlardaki bir kula e, er e, sıfatı verilebilir. E, bunu öğrenmiş oluyoruz tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, sırada